Hocam e, beyin tümörü derler yani e, halk evet. arasında da e, böyle söyler tıbbi literatürde adı nedir tam bilmiyorum onu siz söylersiniz. Beyin tümörü nedir?